Merhaba dostlarım, nasılsınız? Umarım 2000 aboneye özel videomun bu video olacağını bilseydim. Büyük ihtimalle çekmezdim ama buradayız. 2000 aboneye özel videom bu. Öncelikle çok çok teşekkür ederim. Gerçekten 2000 abone <gülüyor> 2000 aboneyi bazen hala kafam almıyor çünkü. 1000 aboneye baya böyle 2 yıl önce falan ulaşmıştım ve o zamandan beri hani 2000 abone benim için çok uzak bir noktaydı. Ve şu an ulaştım bana garip geliyor o yüzden. Bu neyse videoyu umarım beğenmişsiniz. Tekrardan çok teşekkür ederim. Aa, evet. Şu an bu videoyu gerçekten çekiyor muyum? Merhaba dostlarım nasılsınız? Umarım Kanalıma Kanalımı bir süredir takip edenler biliyordur ki ben fanfic yani hayran kurgusu çok seviyorum. Bu bağımlılığım benim ortaokuldayken başladı. Özellikle açlık oyunları ve distopik genç yetişkin kitapları okumaya başladıktan sonra kitabı bitirip hemen ardından fanfiction'nı yani hayran kurgusunu okuyordum. Okumakla beraber aynı zamanda yazıyordum da. Wattpad uygulaması benim için bir cennetti. Yani gerçekten. Ve bugün başlıktan görebileceğiniz üzere kendimi internete tekrardan rezil etmek için ortaokulda yazdığım hayran kurgularından birini okuyacağım sizinle. <gülüyor> Buraya kadar geldik evet. Buraya kadar geldik arkadaşlar artık. Hani bundan sonra beni aynı gözle görür müsünüz? Bunu tekrar anlatayım. Bunlar ben ortaokuldayken yazdıklarımı okuyacağım. Ortaokuldayken yazdıklarım. Gerçekten eğer gerçekten beğenirseniz bu bir seriye dönüşebilir. Çünkü kendimi rezil etme konusunda sınıf birincisiyim. O yüzden hani isterseniz beğenin, yorum atın. Wetpad uygulamasını açalım bakalım. Az önce de dediğim gibi, Wetpad'i artık çok fazla kullanmıyorum çünkü uygulama çok değişmiş. Ücretli hikayeler diye bir zımbırtı çıkmış. Hani çok kullanmıyorum o yüzden. Ondan ziyade daha çok Tumblr veya AO3 denilen archivo var o muydu? O zımbırtıya kullanıyorum fanfictionlar için. Çünkü orakiler hem de daha kaliteli yazıyor. Kimse kusura bakmasın o gerçekten kaliteli bir uygulama değil. Neyse şimdi <gülüyor> bugünkü fanfictionımıza geçelim. Evet bugünkü fanfictionımız ortaokuldaki en sevdiğim grup olan, hala en sevdiğim grup olan 5 Seconds of Summer'ın baş ile alakalı yani Luke ile alakalı. Bugün Luke okuyacağız. Ee, sıralamalarımıza girelim. Luke Hemingway hashtaginde 956. 5 <gülüyor> Five Seconds of Summer'da 646. Imişim. Luke Robert Hemingway'da e yani Luke'un tam isminle olan şeyde de 16. Imişim. Hikayenin adını söylemeyeceğim. Demiyorum hesabımı lütfen daha bulmayın. Bu videoları çekmek istiyorum çünkü kendimi ekspozlamayı seviyorum çünkü. Başlıyorum. Şimdi bunun birazcık kontekst de vereyim bunun üzerine. Bu hikaye Luke'un Wayne yani ana kızımız Daisy'ye yazmış olduğu mektuplardan oluşuyor. <gülüyor> evet başlıyorum. <gülüyor> Merhaba Daisy. <gülüyor> Merhaba Daisy. Bunu yazmak bence dünyanın en büyük çaresizliği. Fakat çaresiz olduğumu sen de görebiliyorsundur umarım. Ve sana bu şekilde ulaşabileceğimi düşündüm. Yani mektup yazarak. Tamam bu kulağa komik gelebilir. Fakat küçükken mektupların çok ovalı olduğuna. Keşke bir mektup arkadaşım olsaydı derdin. Anlatım bozukluğu var. Bir bakalım kimine artık bir tane var. Bizi tanıyan herkes seninle benim eskiden beri hiç derdimiz olmadan yan yana büyüdük. Buna şu an hatırladım. Bunun ana, bu hikayenin ana şeyi... Sorsu, nereden aklıma geldiği bu hikayenin Teoman'ın papata şarkısıydı. O yüzden arada şarkının sözlerini falan filan mektuplara yazmıştım. Ama şu an bir derdimiz var. Yani benim var. Senin yanında olmak istiyorum. Veya sen benim yanımda ol. İşte tüm derdim bu. Çok bir şey istemiyorum değil mi? Yani o kadar zor olmamalı. Biliyorum bana geri yazmayacaksın fakat belki bu fikrim değiştirir diye yazıyorum. Çabuk yaz teyze. Evet buna tepkim bu. İki. Ha tabi ilk sigaranı da o filmden sonra içtim. Kel ile birlikte. <gülüyor> <gülüyor> Şu an karşı balkondaki teyze beni izliyor. <gülüyor> İkiniz de okulun çatısında matematik derslerini kırıp giderdiniz oraya. Ve dönüşte de oradaki papatya çiçeğinin saksısının toprağına sigarayı saklardınız. Çiçeğe yazık. Her zaman çok eğlenceli olduğunu söyledin. Fakat hiçbir zaman sigarayı denemeyeceğim Daisy. Peki. 3. <gülüyor> Seninle geçen son hikayeye baktım ve fark et Bu arada bunlar inanılmaz kısa mektuplar. Luke birazcık daha efor lütfen. Seninle geçen son hikayeye baktım ve fark ettim ki seni tanıyamaz oldum Daisy. Belki sen değiştin. Belki ben değiştim. Belki de zaman değişti. Seni tanıyamaz olduğun zaman... Seni tanıyamaz olduğun zamanlarda kafamın karışık olduğu apaşık ortada sanırım. Seni tanıyamaz olduğum zamanlarda kafamın karış... Çok büyük anlatım bozukluğu yapmışım. Neyse. Evet aklım belli ki karışmış. Belli ki ayrı yazılır. Biliyorsun geçen haftaya kadar her gün yanına geldim. Ve kendimi mahvettim. Ben konuşuyorum. Sen susuyorsun. Seni seviyorum. Sana değer veriyorum. Ama benimle konuşmuyorsun. O yüzden anlattıklarım artık boş geliyor. Hem de çok boş geliyor. Olmadığı yakarım. Yeter ki konuş. Konuş benimle. Bunun sonunu hatırlıyorum bu arada. Ve bu gerçekten bilmiyorum. Bence bu çok kötü değildi ama gerçekten kötü yazmışım. Daha iyi yazabilirmişim. Senin yokluğunda zor zamanlar yaşadım Daisy. Ve çok, çok zor zamanlar. Konuşmak bile istemiyorum. Sadece şöyle özet geçebilirim. Özet geçmiyor musun zaten? Bir günde dört tişört değiştiriyordum. Hepsi ısın... <gülüyor> Evet şu an... Evet bu <gülüyor> <gülüyor> Child big boobs anyways Bir güne tişört değiştiriyordum Hepsi ıslanıyordu Gözyaşlarımdan Işıklar kapanınca yanında kim kalacak Daisy Ben artık kalamam Artık olmaz Senle ben artık iki uzak noktayız Benden çok uzaktasın Son bir defa bana bakman için nelerimi vermezdim Ama sen artık uzaktasın Işıklar kapanacak Ben orada olmayacağım Uzaktasın ve ben orada olmayacağım. Artık burada da olmayacağım. Bitti Daisy. Sen kazandın. Bunları yazmak bana artık zor geliyor. Yazmayacağım. <gülüyor> Peki. Ha bu mektup değil. Evet bu mektup değil artık. Lucas Robert Hemings. Eğer odanı derhal toplamazsan çok kötü şeyler olacak. Aa bu şey. Bu annesi. Bunları keşke yazsaydım. Annesi şey yazıyor. Yani annesinin poyno. Ah şu çocuk. Gerçekten bazen pişman oluyordum. Ne? Neden pişman oldun Liz? Bir kez daha seslenmeme rağmen hala ses gelmediğinden yukarı odasına çıktım. Gitmişti. Bir de masasının üzerine bir not bırakmıştı. Uzun bir süre gelmeyebilirim ama yanında olmam lazım da. Özür dilerim anne. Oh, Daisy. Bu çocuğu komadayken bile neler yaptırıyorsun? Dın dın, dın. Büyük final. Evet, kız komadaydı. Olay bu. <gülüyor> evet, bu büyük olayımız buydu. Bütün hikayenin kız komada. Neyse. Ona kızgınlığım çok uzun sürmedi. Odasını toparlamaya başladım. Çok uzun bir süre geçmemişti ve etihanın altındaki kirli çamaşırları toplamaya başlamıştım ki elime bir şey geldi. Hayır, <gülüyor> hayır. <gülüyor> Birkaç tane kağıt. Güzel bir kulele bağlanmıştı hepsi. Hepsi de Lucas'ın el yazısıyla yazılmıştı. Elektrikli süpürgeyi bir kenara bıraktım ve etihanın üzerine oturdum. Hepsini teker teker okudum. Teker teker. Bu çocuğun bu kadar açı çektiğinden haberim yoktu. No shit, Aa, büyük ihtimalle çok yakın bir arkadaşım komaya girmiş. Bir aya üzüntü geçer demişti. Liz demek geçmemişti. No shit Sherlock. Tam onay ay olmuştu ama Lucas hala üzgündü. 10 ay mı olmuştu? Bir saniye. Burada 5 ay oldu yazmıştım. Ha onun üzerinden de geçmiş. Kendi hikayemi anlamaya çalışıyorum. Bunun olacağını ihtimal bile vermemiştim. Niye abi? Niye ihtimal bile vermemiştin? Mektupları 5. kez okuyordum ki telefonum çaldı. Lucas arıyordu. Hemen telefona sarıldım. Lucas Robert Hemings eve geri döndüğünde çok büyük ceza alacaksın. Fakat telefonun arkasında da Luke yoktu. Ağlayan bir Ashton vardı. Bayan Hemings çok üzgünüm. Mektupları tutan elim ağzıma gittim. Böyle <gülüyor> yapmış. Ashton devam etti. Yol kayganlaşmış. Lucas'a çok dikkatli kullanmıyormuş. Gözlerinden yaşlar gelmeye başladı. Ve virajı fark etmemiş. Şu an oradayım ve hala onu arıyorlar. Jack odaya girdi. Fısıldayarak neler oluyor dedi. Jack de bu arada Luke'un abisiydi. Neyse. Ta Ashton da bu arada grubun bateristiydi. Neyse. Tamam Ashton. Az sonra seni bir daha arayacağım dedim zorlukla. Acı bir çığlık attım. Belki ölmemişti. Jack hemen yanıma geldi. Dizlerimin önüne çöktü ve anne ne oldu? Dedi. Bunu da yazman lazım. Neyse. Ağlamaya devam ettim. Anne ne oldu söyler misin? Eğik olan başımı Jack'in yüzüyle aynı hizaya koydum. Nasıl yaptın ona ya? Ve Lucas demem yeterli oldu. 9. Aa son bölüm. Son bölüme geldik. 9 ay sonra. Dünya ne kadar da değişmişti. Sadece birkaç ay komada olmak çok şey değiştiriyormuş. 2 hafta önce kurtulduğum hastaneye geri dönmüştüm. Lucas Robert Hemings artık buradaydı. Bana onun burada olduğunu daha 2 gün önce söylemişlerdi. O ise tam 9 aydır buradaymış. Şimdi evet, vice versa. Kız komadan kalkıyor, Luke komaya giriyor. Yavaşça odanın kapısını açtım. İçeride kimse yoktu. Ama o buradaydı. Abi şu an aklıma şey geldi. Kız Zain miydi? Zayn neydi galiba? Aklına giriyordu. İşte giriyordu. Ameliyat iyi geçiyordu falan filan çıkıyordu sonrasında. Zain nerede diyordu tamam mı? Sonrasında o kalbi sana kim verdi zannediyorsun diyorlar. Ben bunu ilk okuduğumda çok duygulanmıştım. İçeride kimse yoktu ama o buradaydı. Çok yaşadığımlarla Selin'in yanına gittim. Meselenin boş kalan kısmına oturdum. Elini tuttum. Her elini tuttuğumda o da benimkini tutardı. Sevdiğim birinin uzun bir süre boyunca konuşmaması. Evet herkesle konuşmuyor fakat en kötüsü seninle konuşmaması. Burada edebi bir şeyler yazmaya çalışmışım. Seninle yer değiştirdik galiba. Buruk bir şekilde güldüm. Seni özledim. 19 ay boyunca en değer verdiğim insanı görmemek üzerine bir de bu çıktı. Şimdi ona sesini duymuyorsun. Duyamıyorsun. Okuyamıyorum. Geri döndük. Benim için. Kendin için. Ar, ailen için diye düzeltti biri arkamdan. Arkamı döndüğümde Liz teyzeyi gördüm. Sededen kalktım ve koşarak ona sarıldım. Çok çok çok üzgünüm. Hepsi benim suçum dedim. E de olsa beni görmeye geliyordu. Kimsenin suçu değil tatlım. Aslında sana bunları vermek için gelmiştim dedi Liz umutsuzca. Bana birkaç kağıt uzattı. Hepsi birbirine çok güzel bir kurdeleyle ile bağlıydı. Liz'in elinden aldım kağıtları. Bunlar onun tek umuduydu. Senin senin de ayrı yazılır. Senin de bunlar olsun dedi. Beni alnımdan öptü ve odanın kapısını örterek odadan çıktı. Yerime geri oturarak kurdeleyi açtım ve önüme gelen ilk kağıdı okumaya başladım. Merhaba Daisy. Evet. Hikaye buydu. Hikaye buydu. <gülüyor> Bitti. <gülüyor> Yorumlar bir de ayda duygulandım yazmış. Vay be, insanları duygulandırmışım. Yazımla. Böyle bir yazıyla özellikle. <gülüyor> evet. Bu yazdığım ilk fanfiction değil. Bir seri yazıyordum ama bıraktım. İsterseniz serinin geri kalanını okuyabilirim. <gülüyor> o yüzden videoyu beğenmeniz ve yorum yazmanız benim için çok önemli olur. Ve Zeynep daha da kendini rezil etsin diyorsanız lütfen tam bunu yazın. Zeynep kendini daha fazla rezil etsin. Yoruma bunu yazın. Bugünlük bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım bir şekilde gülmüşsünüzdir. Evet şimdilik bu kadar. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı, beğenmeseniz lütfen beğenme butonuna basmayı unutmayın. Abone de olun. Aa bir önceki videom için videom baya iyi karşılandı o yüzden çok teşekkür ederim Bilkent'in aynalı finalleri videosu. Gerçekten çok sağ olun. Ve aşağısındaki din derslerine de katılmayı unutmayın arkadaşlar. Neyse görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay.